Basit bir sistem var elinde. Sın sistem içerisinde kullanılması, limit switchler, sistem içerisinde nasıl kullanılıyor ve örnek olması açısından bunun üstünden iki tane problem göreceğiz. Şimdi, iki limit arasında hareket eden araba olabilir, bant olabilir, herhangi bir sistem var. Mutlona bastığınız zaman, girişlerden birine enerji verdiğiniz zaman Araba ileri yönde hareket edecek, gidecek sınav çarpacak, sınav çarptığı zaman belli bir müddet bekleyecek, tekrar geri yönde hareket edecek, buradaki sınav çarpacak ve kalacak. Tamam mı? Sistem basit. Giriş veriyorsunuz, ileri gidiyor, çarpıyor, duruyor, bekliyor, daha sonra geri yönde geliyor, çarpıyor ve duruyor. Tamam mı? yi şeye basar dostakmeri. Start aldığın zaman ne olacak? İleriyi setlesin. Tamam mı? İleri yönde hareketi setlesin. İleri yönde hareket ederken ileri yönde hareket ederken geriye gelecek çarpacak. Nasıl bir anlatım? İlerise geriye bire çarpacak. <gülüyor> tamam. Durdurma şey. işlemini yapalım. Bir an da zaman işlemini koyayım Resetleyecek İleriyi 1-1 Yine aynı Reseri T37 ton zaman bölümü Devreye alacak Ön in bekleme süresi de 5 saniye olsun Şimdi buralara herhangi paralel kop atmama gerek yok çünkü zaten çarpıyor ve duruyor Atabiliyor muyum? Zaten ee, araba ileri gidip L-SR'e çarptığında bu uyarılı ağrı gelecek. Bunu farklı çizelim Uyarılı ağrı geldiği için Bu kapanacak Tamam Peki t zaman önerisi ne yapsın? Geri seçtesi Bir 1 Peki geri çalışması ne kadar sürecek bunu? LS2'ye çarpana kadar. LS2'ye çarptı. Geriye resetledi Hani bazı programlarda şey bakıyoruz. Yazılımantı çalışması kesildikten sonra sistemin çalışmasını bozacak mı? LS2'den ayrılıyor mu? Şey LS1'den ayrılıyor mu sanırım. Eee araba LS1 açılıyor mu? Teosuze zamanı veren devre dışı kalıyor mu şimdi? bunu devre dışı kalması bazı şeyleri bozar mı? Burada kontağını açar ama Bunu zaten bir kere ne yaptı bu? Settim Oradaki kontağını açmasının benim için herhangi bir sakıncası var mı? Yok Bu tip devrelerde beyler Mekanik olarak bir iş yapıyorsanız Bir yerlere çarptırıp bekletip Geçiş yaparken bekletip e, Sistemi çalıştırıyorsanız Sınıf anahtarları zaman öylelerini çalıştırıyorsa veya işte motorun bir çalışması, bir zaman bölgesini çalıştırıyorsa değiştikten sonra çalışma şartları zaman bölgesinin enerjisi kesildiğinde bozuyor mu bozmuyor mu çalışmaya bir dönüp bakmanız lazım. Şimdi burada baktık. Sınıf anahtarından kurtulduğu zaman zaman devre dışı kalıyor. Çalışmayı bozuyor mu? Çalışmayı bozmuyor. Bozsa de ne yapacaktık? Şimdi i̇şte mühürlemelerle veya farklı yöntemlerle. Bunu engellemeye çalışıcaktım evet. Geldi durdum Prensik olarak ben ne yapıyordum ben Karşılıklı olarak Ha burada gerek vardı burada gerek yok ama Ne dedim ben? Prensik olarak koymakta fayda var demiştim Şimdi bu devre çalışır Bu devre çalışır da burada şöyle bir sıkıntımız var mesela. Enerji kesildi enerjisi kesildi. Enerjiler de kesildi. Araba LS1'in üstündeyken enerji kesildi. Yani araba geldi, ls e çarptı. Sistemi durdurduk. Veya yani enerjiyi kestik. Enerjiyi tekrar verdiğinizde ve run yaptığınızda, bakın bu kontak kapalı mı? Kapalı. Bu kontak kapalı üzerinden zaman ölen devreye girer mi? Devreye girer mi? Devreye girdikten sonra arabayı geri getirir mi? Geri getirir. Bakın ben bir yerlere basmadım. Sende sistemin en son durduğu nokta bastığı kontak bir şeyleri otomatik olarak çalıştırırlar. Kontrolsüz olabilir. Örneğin o ara arabanın önünde arkasında bir yerlerde insanlar malzeme ve benzeri şey olabilir. Bu da senin sistemin çalışmasında güvenliksiz durumlar veya tehlikeli durumlara neden olabilir. Tamam mı? İlk bakışta sistem çalışıyor mu? Sistem çalışıyor ilk bakışta. Ama sıkıntımız ne? Sıkıntımız piyasi ve yaptığınızda sistem kendi kendine bir şeyler yapmaya başlıyor. Kontrolsüz olarak. Tamam. Şimdi soruyu biraz daha değiştirelim. Diyelim bir soruda Diyelim bir soruda araba periyodik olarak gitsin gelsin Çarpsın, beklesin, gelsin, çarpsın, beklesin, gitsin, çarpsın, beklesin Ve bu işlemi yaparken de kontrolsüz çalışmalarını önüne geçelim Tamam mı? Şimdi Hep benim baştan sona söylediğim bir şey vardı Size soru çözerken Sistemin baştan sona kadar çalışan bir elemanı var mı diyordum? Hatırlıyor musunuz? Evet. Sistemde baştan sona kadar çalışan bir eleman var mı? Bakın burada ona bakma Halbuki burada sistemde baştan sona kadar çalışan bir eleman yok. Parçalı olarak devreye gidiyorlar. Aset resetli yaptığımız ve malzeme bir yerlere çarpıp durduğu için onu belki koymadığımızda sistem çalıştı ama güvenlik açığı var. Şimdi bu soruyu orada soruyorum. Baştan sona çalışan bir eleman var mı? Yok. O zaman benim bir yardımcı göreviyle sisteme enerji sağlayabilmem lazım. Tamam mı? Start. Setlesin Merkez 0.01 Bu merkez 0.01 0.0 ne yapacak? Sisteme enerji sağlayacak. Ondan sonra üç aşağı ve şukarı Şeyde olduğu gibi Yandaki çözümde olduğu gibi Aynı zamanda start ne yapsın? İleri setlesin 1.1 Tamam İleri ne yapsın? L, S, 1'e çarpsın resepttense sonra ne olsun LS1 burayı kapatsın. T37 zaman rölesini devreye soksun. Şimdi hocam ne yapmış? Hani makinelere LS1 üstüne basıyorsa, araba LS1 üstüne basıyorsa zaman rölesi çalışma yapar. Evet, buraya işte az önce kullandığımız ampermetre 0'la 0 koyacağız. Bunun ağrıyla bir sıkıntı var mı? Merkez programını gerektiren bir durum var mı? Burası zaten merkez'in kendi sıfırı. Start Başlangıç zaten start koymuşum. vs 1 Buraya gerek var mı? Merkez 0.0'u çalıştırmaya koymaya Ama reset yapıyor. Koyabiliriz, opsiyonel mi var? Kim var? M0.0'u ben, ben burada koyabilirim. Hiç bir sıkıntı yok. Anlaşıldı mı? Ama zaten o satır ne yapıyor? Resetleme işlemi yapıyor, durdurma işlemi yapıyor. Yani prensip olarak olabilir, evet. Ama gerçek sistemlerde e, zaten reset basıp bir şeyleri durdurduğu için çok da bir gerek yok. Tamam mı? Gittik, beklettik mi? 5 saniye. Daha sonra reset yapıldı. Ne yaptın? Özüplü. T37. E37'i ne yapsın? Geriyi setlesin bir bit. Buraya merkeze gerek var mı? Evet. Merkez 0.0'a gerek yok çünkü şu kontağın çalışma saktını zaten merkeze bağlamışım ben. Gördün mü herkes buraya? Şu Şuraya Merkez 0.0'a gerek var mı sorusunun cevabı Zaten bu, çalışma şartı, şey bu satırın çalışma şartı Şuradaki merkele bağlı Öyle değil mi? Evet. D37'in zaten çalışması Açık veya kapalı olması Yukarıda bağlamışım Aşağıda tekrar M sıfır noktası Pro şartı bağlamama gerek yok Peki araba geri gelsin mi? Araba geri geldiği zaman nereye çarpıp dursun? MS taraftaki ikiye çarptığı zaman Resetlensin Geri girdik, ileriyle gerinin klasik olarak ne yaptım? Tekrar kontaklarını koydum. LS2'ye çarptığı zaman başka ne olsun? LS2'ye çarptığı zaman T38, düzgün yazalım değil mi? T38 Bu da Tom Zaman üyesinin 5 saniyelik derecesi Şimdi soru şu Soru şu T38 neyi çalıştıracak? Örneğin her Şurada da aynı mantıkla şey koyalım Merkel 0.0 koyalım Soru şu T38 5 saniye sonra Arabayı nereye doğru hareket edilecek? İleri doğru hareket ettirecek mi? Şu satıra eklenen lazım <gülüyor> Çalışma şartı neydi? Start Startlığın diğer çalışma şartı neydi? T38'in tekrar çalıştırması T38'in buraya koyduk mu? Boydum. Motor ileri yönde tekrar çalışmaya başladı mı? Bakın bu periyodik bir çalışmalı Tamam mı? Gider bekler, gelir bekler Eylülik çalışmayı bozmak için stop koymanız gerekir. Stopu buraya MF0.0 reset dilik olarak koyabilirsiniz. Bu şekilde istenmiş çalışmalarını ne yaptık. Örneğine geçtik.